Bazı kullanıcılarımız asimetrik kabloların kulaklıklarının daha doğrusu kablo sarıcısına sarılmasında sorun yaşıyormuş. Burada püf noktası asimetrikse eğer kulaklığınız jak kısmından sarmaya başlamanız. Jak kısmını böyle tutturuyoruz buradaki çentiye. Ve fazla da sıkmadan kablomuzu sarıyoruz. Tabi ilk önce bu Ek kısmı gelecek. Y bölümü diyoruz biz buna. Ve sonra da kontrol panelimiz. Tabi burada fazla gerdirmiyoruz. Daha sonra tabi ilk önce kısa kapsül gelecektir. Sıkıştırmak için sıraya. Onu buraya takıyoruz. Bastırabilirsiniz. Problem yok. Daha sonra da tabii ki uzun bölümün takılması ve kablo bu hale alıyor. Sökerken de tabi dalıp şudan sökmeye başlamıyoruz. En son taktığımız kapsülden yani uzun kısmından söküyoruz. Ve daha sonra kısa kapsül kısmı Ve bu şekilde kablomuzu kablo sarıcıdan kurtarmış oluyoruz. Sökerken tabi dikkat edelim. E, silikonlar e, buradan çıkıp yere düşebilir. Ona dikkat edersek iyi olur ki kaybınız olmasın. E, teşekkür ederim.